Gece son biraz sonra Bu kapıdan son kez Çıkıp yine kendimi vuracağım Yollara kim bilir kaç kere Islanacak yüzüm. Düşman olma, ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine, ne olur gözüm arkada kalmasın. Yırsın. Mutlu ol ne olur gözüm arkada kalması. cüyol alışırsın, alışırsın. Gece son biraz sonra Bu kapıdan son kez Çıkıp yine kendini vuracağım Yollara kim bilir kaç kere ıslanacak Olma, ne olur parça parça olmasın içimiz mutlu ol bak kendine ne olur gözüm arkada kalmasın Uzun Altyazı M.K. Acıya alışırsın, alışırsın.